Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir videoyla yine sizlerin karşısındayım. Her zamanki açılışımızı yaptık ve her zamanki yeni içeriklerle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Siz destek olduğunuz sürece video çekimlerine devam edeceğiz. Hayırlısıyla. Şimdiki yapacağımız işlem video konusu başlığından da gördüğünüz gibi arkadaşlar klima, kalorifer bölümünün temizliğini yapacağız. Yani iç aksama elimizin ulaşmadığı, temizliğin yapılamadığı o pis kısma, bakteri üretilmiş olan kısımlara ulaşmaya çalışacağız. Buna da nasıl ulaşacağız diye soracak olursanız arkadaşlar elimde Motip'in klima temizleyici ürünü var. Bununla ulaşacağız. Ürünü almadan önce araştırma yaptım. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Araştırmalarım sonucunda en etkili yöntemin bunun olduğunu gördüm. Aracımız bildiğiniz gibi 20 yaş ve üzeri bir araç eminim ki benden önce hiç bu tarz temizlik yapılmamıştır klima kısmında yani havalandırma kısmında bu tarz temizlik yapılmamıştır buna eminim biz de buna artık bir son vermek için bu videoyu sizler için gerçekleştireceğim sizler de kendi aracınıza basit bir bu işlemle bu sorunları halledebilirsiniz. Fiyat olarak gelirsek arkadaşlar Bunun fiyatı 25 25 TL civarıydı Açıklamalar kısmına bırakacağım Sizler de bu tarz Araç temizliği Kaloriferini havalandırmak Temizliğini yapmak isterseniz Sizler de yapabilirsiniz Oldukça uygulaması basit gözüküyor Şu şekilde her zamanki olduğu gibi arkadaşlar Arka kısmından Kullanın talimatından Okumaya başlayarak sizlere bilgi vereceğim Evet Şimdi gelelim Motiv'in bizim için yazmış uygulamasındaki kullanım kılavuzuna bir bakalım. Kullanım kılavuzunda şunu diyor arkadaşlar. Ben biraz okudum. Sizlere de kısa bir özet geçeyim. Çünkü oldukça uzun bir maddesi var. Sıkılacak olan bölgelerdeki elektrik kısmı varsa diyor. Onları güzelce kapatmanız gerektiğinden bahsediyor. Ondan sonra sıkma işlemini yaparken bunun içerisinde şu şekilde bir fitili var arkadaşlar. Kalefer ızgarımızın içerisinden gönderdiğimizde tam sonuna kadar gönderin diyor ve spreyi basma işlemini yaparken yavaş yavaş kendinize çekmeniz gerektiğini söylüyor ve e, şu var e, o, bu işlemleri de yaptıktan sonra 30 dakika kadar herhangi bir arabayı çalıştırmayın işte kapıları vesaire kapatın bekleyin o şekilde bir e, belirtisi var tabii ki e, ateşe karşıda ateşte de yaklaşmayın ibaresi de verilmiş yani yanıcı bir madde olduğu da gözlemleniyor şu şekilde Şimdi yakından bir ürün incelemesini yapıp ondan sonra hemencik uygulamasına geçiyoruz. Arkadaşlar uygulama işlemlerine geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Beni desteklemek istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Alt kısımda beğen butonuna basmayı ve yorumlara yorumlarınızı bırakınız arkadaşlar. Olumlu olumsuz görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Şimdiden arkadaşlar beğeniler için teşekkür ederim. Evet dostlar şimdi geldi uygulama kısmına. Ürünü detaylıca yakından çekmeye çalıştırdım. Şu şekilde yaklaşık 45 cm 1 metreye yakın ucunda hortumu var. Bunun sayesinde kalorifer ızgarasının dip noktalarına kadar ulaşacağız. Şu şekilde içerisine doğru hortumu salmaya başlıyorum. Tabi burada arkadaşlar sizin de yön vermeniz önemli. Aslında bunu göndermeden önce şu şekilde düz şekle getirsek çok daha rahat gideceğini fark ettim. Bunu da hemencik düzleyelim ve ızgaranın içerisine gönderelim. Evet bu şekilde yavaş yavaş şu an içerisine doğru gönderiyorum. En dip noktasına kadar yaklaştırdım. Bu kısımda arkadaşlar e, spreyimizi basıp Köpük şeklinde oluyor bu. İçerideki e, Kötü kokuyu, İçeride oluşan e, bakteriyi e, Öldürüp ve e, Güzel bir katman oluşturmasına yardımcı olacak bu kullandığımız ürün. Şimdi spreyimizi sıkıp yavaş yavaş geriye doğru çekeceğim. Bu kadar spreyin bu kanala yeterli olacağını düşünüyorum. Yakından da çekimleriyle İçerideki köpürmenin nasıl olduğunu sizlere göstermek isterim. Arkadaşlar sıra geldi orta kısımda bulunan havalandırma kanallarımızın temizlik işlemlerini aynı şekilde ortumuzu içeriye doğru gönderiyoruz bu kanal belki tek kanal olabilir yani şu iki kanalın iki havalandırmanın geldiği nokta tek olabilir şu an bir sıkma işlemine başlayalım Evet iki kanalda birleşik arkadaşlar burada. Orta kısmında gerekliği kadar temizlik işlemini yaptık. Arkadaşlar uygulama işlemini yaptık. Yaklaşık 30 dakika kadar beklememiz gerektiği söyleniyor. Tabii ki kapılar kapalı ve içeride kimsenin olmaması gerekiyor. Çünkü yoğun bir şekilde temizlik kokusu var iç kısmında. Yani kokusu şeye benziyor. Bu zemin temizleme ürünlerine benziyor. Yani sabah yapılmış temizlik böyle hijyen kokuyor şu anda. Aşırı bir şekilde. Şimdi 30 dakika kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra e, havalandırma kısmımızı çalıştıracağız. Bir 15-20 dakika kadar da o şekilde çalıştırıp ondan sonra kullanılabilir bir hale gelecek aracımız. Şimdi 30 dakika geçsin ondan sonra sizlerle görüşlerimi de belirteceğim. Evet dostlar yaklaşık bir yarım saatimiz geçti. Ee, yarım saat geçtikten sonra yapmış olduğum işlemleri sizlere söyleyeyim. Arabayı çalıştırdım. Sıcak konumuna getirdim. Ee, i̇çeriden dolaşma kısmını aldım. Yani dışarıdan hava gelmesin. İçeriden içeriye verme kısmına getirdim. Bu konumda arkadaşlar 5 dakika kadar ön cama ve ayak kısmına veren kısmı çalıştırdım. Sonra... Şu göğüs tarafından ve alt kısmına veren Havalandırma kısmını Yaklaşık 5 dakika çalıştırdım Şu an arabanın içi oldukça Tertemiz kokuyor arkadaşlar Gerçekten 25 liraya Verilebilecek Alınabilecek ürünlerden bir tanesi bu Yaklaşık 25 lira diyorum arkadaşlar Tam yani 20 lira da olabilir 25 lira da olabilir Tam küsüratına bakmadım İsteyen olursa linkini açıklamalar kısmına Bırakacağım oradan iletişime geçip ürüne sahip olabilirler. Şimdilik bu şekilde anlatacaklarım. Evet sevgili dostlar, sevgili Tamirhanem ailesi, sevgili izleyiciler bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların daha fazla gelmesi için yapmanız gerekenler şu. Yani bana destek olup bu tarz farklı işlemler, araçla ilgili videoların daha fazla sık daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğeni ve e, düşüncenizi yorumlar kısmına belirtiniz olumlu olur olumsuz olur e, o şekilde bana daha fazla destek olmuş olursunuz e, ben ürünü beğendim arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim bildiğiniz gibi tavsiye etmediğim ürünler de oluyor tavsiye ettiğim ürünler de oluyor e, o yüzden bu ürün gerçekten 20-25 liraya alınabilecek ürünlerden bir tanesi ee, şunu da yapacağım. Ee, bir, iki, üç, üç, dört gün kullanayım arkadaşlar aracı. Ee, bakalım bu koku ne kadar daha dayanıyor. Onun da e, bilgisini ya açıklamalar kısmında ya yorumlar kısmında sizlere belirteceğim. Benden istediğiniz bir şey olursa isteğiniz, arzunuz yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.